Bugün 9 Mayıs 2023 Salı, Mars günündeyiz. Ay 02.32'den itibaren Oğlak Burcu'nda ilerlemeye başlayacak. Değişen enerjilerle birlikte önümüzdeki iki gün başarıya odaklanacağımız için kariyer ve sorumluluklarımızı da ön plana alabiliriz. Sabah saatlerinde ay Balık Burcu'ndaki Satürn'e uyumlu görünüm yapacak. Disiplini ve planlı olabileceğimiz sabah saatlerinde günlük işleri düzenleyebilir, otorite figürlerinin desteklerini alabiliriz. Tecrübelerimizden ve sezgilerimizden yararlanıp sağduyulu davranabiliriz. Oğlak Burcu'ndaki ay, öğleden sonraki saatlerde Boğa Burcu'nda gerileyen Merkür ile üçgen görünüm yapacak. Geçmişe ait konu ve kavramlarla karşılaşabileceğimiz bu saatlerde, yarım kalmış bazı işleri tamamlama, yanlışları düzeltme fırsatlarımız olabilir. Nostaljik etkiler yaratan, keyif veren karşılaşmalarda yaşayabiliriz. Bugün boğa burcunda Güneş ve Uranüs birleşecek güçlü değişim ihtiyacı özgür ve isyankar davranışları destekleyebilir rutinin dışına çıkıp farklı ve orijinal konularla ilgilenmek isteyebiliriz huzursuz ve streste olabileceğimiz gün genelinde enerjimizi de dengelemeye çalışalım heyecan yaratacak sürpriz gelişmelerle karşılaşabiliriz bu etkiyi özellikle sabit burçlar boğa aslan akrep ve kovalar daha fazla hissedebilir